karavan dostları, sizlere karavanımı tanıtacağım. Karavanım Hümer marka, B sınıfı 550 MC Whiteline olarak geçiyor. Whiteline bir özel model, belirli ekstralar var işte bu ne olsun. Tentesi, içindeki televizyonu, solar panelleri. Aracımız Mercedes, otomatik vites. Aracımızda ne bulunmakta? Tuğlenin tentesi. Tenhak e, uydu sistemi, anteni. Su depolarımız, temiz su 180 litre. Pis su 150 litre. Bunlar aracımız çift e, zeminden oluştuğu için ve tanklarımız bu bölümde bulunduğundan dolayı kışa dayanıklı, soğuk havalarda donma ihtimali e, çok az diyeyim artık e, onun haricinde kasetli tuvaletimiz standart bildiğimiz elektrik girişinin bulunduğu yer bu Avrupa standartları CEE olarak geçiyor çünkü bunlar Türkiye'de şeyler var galiba değil mi e, ayrı evet. şeyler yapıyorlar kafalarına göre. Aracımızın e, maksimal kapasitesi 4430 kilogram. Bunun için CE ehliyetine ihtiyacınız var. Normal B sınıfı ehliyetle kullanamıyorsunuz. Aracımızın depo kısmına gelince, hatta küçük bir kiler de diyebiliriz. Bu çift taraflı açılmakta hem bu taraftan hem diğer taraftan. Diğer bir ekstramız ise şey duş, duşumuz. Bu genelde yazlık yerlerde araca bilmeden önce kumları temizlemek için veya evcil hayvan bulunduruyorsanız onları temizlemede çok işe yarıyor. Burada kendimin yaptığı bir regal sistemi, bir raf sistemi var bulunmakta. Çekmece şeklinde rahat Erişime bulunan. Burada işte belirli yerlerde kablolarımız, mangal ekipmanlarımız, ilk yardım kutumuzun bulunduğu yer. Özellikle de burasını işaretledirdim ki herhangi bir acil durumda ilk yardım malzemelerine ulaşabileceğimiz yer belirli olsun diye. Gelelim aracımızın arka tarafına, arka görüş kamerası. Bir de biz e, teknemizden olan bir alışkanlık, teknemizin, senelerce, senelerce kullandığımız teknemizin ismi Lotus'tu. Oradan esinlenerek de e, karavanımıza Lotus Mobil ismini verdik. Burada da e, göreceğiniz üzere Hümer markasının B550 modeli araçta Mercedes. Tabii daha iyi bir kombinasyon düşünemiyorum açıkçası. Hühnver ve Mercedes bir araya gelince güzel bir ürün ortaya çıkar diye düşünüyorum ki öyle de olmuş. Araçta anlatılacak çok şeyler var. Bu kilerimizin diğer kapısı açıldığında bu tarafta 3 adet katlanır bisikletimiz bulunmakta. Burada söyleyebileceğim ve önereceğim Konulardan bir tanesi, istediğiniz kadar ürünlerinizi düzgün koysanız da sürüş halinde kesinlikle bir şekilde sabitlemeniz lazım ki herhangi bir fren durumunda ya da herhangi bir kaza durumunda daha çok hasar görmemesi için. Devam ediyoruz. Temiz su girişimiz. Söylemiştim, temiz su depomuzun kapasitesi 180 litre. Bu aracın güzel detaylarından bir tanesi. Buradan içeriye malzeme yükleyebiliyorsunuz. Ve mutfak kısmından da yüklediğiniz malzemeleri içeriden direkt alabiliyorsunuz. Servis dolabı gibi? Aynen, aynen o şekilde. Buradaki ürünümüzü biliyorsunuz. Soğuk havalarda suyun boşalmasını, boylardaki suyun boşalmasını sağlıyor. Bu da soğuk havalarda suyun donmamasına karşılık bir, ne diyeyim, bir Gazarı sigorta sistemi. Için. Aynen. Onun haricinde turma boylarımızın çıkışı. Evet. Burada bir mobil solar panel kullanıyorum. Onun giriş noktası burası. Bağlantı yeri. Gelelim. Gaz tüplerimiz burada. Duo kontrol sistemimiz var. Duo kontrol bu demek. E, tüpün bir tanesinin bitmesi durumunda otomatikman diğer tüpe kendinden geçiyor. Ve sisteminiz hiçbir şekilde... E, kesintisiz devam ediyor açıkçası. Aynı şekilde de crash kontrol var. Crash kontrol ne demek? Herhangi bir çarpma halinde anında otomatikman gaz akışını kilitliyor ve kazalara da önlemiş oluyor açıkçası. İçerideki gaz akışını önlemiş oluyor. Bunun da almaya da şöyle bir özellikle Avrupa'da şöyle bir önemi var. Eğer crash kontrolünüz varsa se se seyahat halinde içeride Gazı e, ocağınız yani gazı kullanabiliyorsunuz. Eğer kreş kontroliniz yoksa gaz sistemini kullanamıyorsunuz. Beş sensör artı filtreleri var. Yani gaz tüplerde bunlar çünkü doldurulabilen tüpler e, gazın pis içinde bazı atıklar atık, atıklar olabiliyor. Bunları da temizlemek için içeride iki tane de gaz filtremiz bulunmakta bununla ilgili söyleyebileceğim bir şey. Almanya'da şöyle, Almanya'da derken bu sistemle ilgili şöyle de bir şey var. Almanya'da herhangi bir yerde ya da Avrupa'da herhangi bir yerde benzin alırken normalinde tüplerinizin kapalı olması lazım. Bunu ama dual kontrol ve crash sensörü kullanıyorsunuz. Bunu burada kullanmanıza gerek yok. Yani kapatmanıza gerek yok. hümerinde de yahut da birçok Avrupa karavanlarda şöyle bir özellik de var. Siz... E, depoyu doldururken çünkü içeride 3 sistem buzdolabı bulunmakta ve hatta diğer araçlar normalinde siz giderken 12 voltla çalışıyor aracı kapattıktan sonra ve dışarıdan da elektrik desteği almadığınız zaman da otomatikman gaza geçiş yapıyor ama burada siz benzincilerde benzin alırken ya yakıt alırken 15 dakika sonra gaz sistemine geçiyor buzdolabı yani siz durdunuz, deponuzu dolduruyorsunuz. Burada bir limit ayarlanmış, 15 dakika. 15 dakika boyunca 12 voltla çalışmaya devam ediyor. 15 dakika sonra gaza geçiyor. Gaz sistemini aktif hale getiriyor. Bu durumda da... Kontağı kapattığın için öyle. Aynen o şekilde. Bu durumda da e benzincilerde durduğunuzda her seferinde gazı kapatmamanız için böyle bir turumonun geliştirdiği bir sistem var. Onun haricinde... E Aracımız yan bir şekilde gitmesi lazım. Güzelle çalışıyor tabii ki. Yakıt. Yakıt e, doldurma yerimiz. Aracımızın giriş kapısı. Neden açtım? Çünkü motor kapağını açmak istiyorum ve size araçla aracın kendisinde ilgili de birkaç detay aktarmak istiyorum ve Mercedes 100 ...77 beygir gücünde bildiğim kadarında, yanılıyor da olabilirim. Etlu, Euro altı var. AdBlue'yu direkt buradan dolduruyorsunuz. Birçok araçlarda, özellikle de Ducato fiyat grubu araçlarda... ...benzin tankının olduğu yerde AdBlue girişi var. Bir de, birçok kişinin bilmediği, ya da bilgilendirilmediği bir konu var. Biliyorsunuz, servis akülerinde araç aküsü ayrıdır. Herhangi bir durumda araç akünüzün bittiğinde... Kısa devre ya hatta doldurmanız için içeriye gidip aracınıza, akınıza ulaşmanıza gerek yok. Onun için de burada kutup başları yapmışlar. Artı ve eksi. Direkt buradan bağlantınızı yapıp aracınıza buradan çalıştırma imkanınız var. Artı burası. Çeviriyorsunuz. Ve eksi de şurada hemen. Mercedes'in bu grubunda artık yağ kontrol için bir çubuğumuz yok. Bunu direkt içeriden, sistemden kontrol edebiliyorsunuz. Onu da kontrol edebilmeniz için motorun çalışıyor olması lazım. Dururken yağınızı kontrol edemiyorsunuz. Eksilerden bir tanesi, tabii daha çok eksisi de var. Avrupa karavan demek her şoföründe dört dörtlük bir karavan demek değil. Mercedes ve hatta Hümer'in aşağıdaki heh, radyatörü, küçük radyatörü koruma altına almış. Görüyorsunuz taş gelebilir diye. ...bu üst taraftaki büyük olan bölümü ise almamış. Bunu, bunu ben kendim yaptım. Sonradan bunu size nasıl yaptığımı da resimlerle bir şekilde aktarırım. Bunu da bir şekilde koruma altına aldım. Çünkü büyük taş buraya da gelebilir, buradan da taş içeriye gelebilir. Nedense burada bir şeyden kaçınılmış... dışarıdan göstermiştim. E, aldığınız malzemeleri araca dışarıdan yüklüyorsunuz. Ve buradan içeriden de dışarıdan yüklediğiniz ürünleri e, direktman iç dışarı çıkmadan buradan alabiliyorsunuz. Beyaz olan temiz su depomuz. Siyah olan da gri su depomuz. Gelelim Aracın beynine, tümyle ilgili bütün supportalara buradan ulaşabiliyorsunuz. İçerideki bağlantıların hepsinin ana noktası burası. Akülerimizin bulunduğu yer, artı solar panellerimizin iki adet MPPT cihazları. Bir bir tanesi. Üstteki aracın üstündeki iki tane solar panel için. Diğeri de mobil solar panel için. iki tane ayrı MPPT cihaz kullandım burada. Devam ediyorum. Diğer bir kapağımızda ise ana sigorta. 220'den gelen dışarıdan gibi bağlantı olacak. 220 için ana sigorta. Burası. Diğeri ise aracın inverterini için olan sigortası inverter aynı anda dışarıdan 220 volt bağlantı yaptığınızda kendi kendine devre dışı bırakıyor